Askıyla yüz germe ne kadar süre etkili olur? Bu yöntem hem kadınlara hem erkeklere uygulanabilir mi? Ameliyatsız göz kapağı estetiği mümkün mü? Yüz germe uygulamalarında en tercih edilen yöntemler ve detaylarıyla dermatoloji uzmanı Hüray Hügül az sonra konuştukça da… Evet konuştukça da misafirimiz Doktor Hüray Hügür, dermatoloji uzmanı. Hoş geldiniz. Evet, hoş, hoş geldin Hüray'cığım. Evet sevgili dostum, arkadaşım, <gülüyor> aynı güzel. zamanda meslektaşım, aynı zamanda saygıyla takip ettim. Mesleğinde başarılı bir arkadaşım. Hüracıcım hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Birancığım. aynı şekilde ben de seni başarılı takip ediyorum. Yani Özlem Hanım da tabii. Konumuz olmuş muydu hocam? Yani böyle bir. Yok, biz beraber o kongrelerde e, çok evet. iyi bir izleyicidir. Hocaları dinler. Ben yanına gelirim. Ondan bazen tiyolar alırım. Estar. E, çok konumuz başarılı. Konu güzellik o zaman. Anlıyorum. Güzellik üzerine, ya. evet. Bugün, yani ameryasız yüz germi, yani, askılar, askılar ve yurt dışında da çok güzel hocalık yapıyor. E, bugün bize bilgiler verecek. Nedir bu? Ee, ameliyatsız yüz germe, ip askıları nedir, kimlere yapılır? Böyle bir giriş yapalım, alalım. Sizi. Öncelikle programımızda konuk olmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Ee, sağ olun. Fotoğraflarınızdan daha güzel olduğunuzu söyleyeceğim. Ah, Gerçekten öyle. Bir anda benim eski bir arkadaşım ve çok sevdiğim, ben de onun çalışmalarını ya. çok seviyorum. Aynen Evet, yurt dışı kongrelerinde bir anda tanışmıştık ve çok güzel kongrelerde çalışmalarımız Hı. olmuştu birlikte. Evet, nedir ameliyatsız yüz germe? Ya da dermatoloji uzman doktor olarak deri ile ilgili neler? önerebiliriz. Ameliyatsız yüz germe non-invazif ya da minimal invazif dediğimiz çok fazla girişimsel olmayan, ameliyathanede yatmayı gerektirmeyen ağrısız yani minimal ağrılı çabuk biten, sonuçlarına hemen ulaşabildiğimiz, yeni etki potansiyelinin neredeyse hiç olmadığı yöntemler. Bu yöntemler günümüzde çok rövaçta. Neden? Çünkü artık insanlar çok da fazla ameliyat olmak istemiyorlar. Böyle Hasta... görmek istiyorlar sonucu. Kesinlikle. Yok. Ürküttü beni ama. Ya doğru söyleyeyim Aa, şöyle e, tamamen o keyif yani hani ne ne kadar çekeceğiniz ya da o hastayla kadar. önceden konuşabilmek önemli e, hastanın yüzünün ihtiyaçlarını ve hastanın o ipi kendiniz bu karar veriyorsunuz şu anda mesela az çekik dur biraz daha çekin evet evet onu evet aynanın onda mirror dediğimiz aynanın karşısına hastayla birlikte e, karar veriyoruz planlamak çok... evet. lazım değil mi hocam kaç çift yapılacak Kesinlikle. nereden çekilecek vektörlerini belirlemek lazım işte Hürey Hanım anlatsın. Nasıl Kesinlikle. yapıyoruz? Evet. E şöyle önce hastamız bize yurt dışından da, yurt içinden de önce fotoğraflarını atıyor. Bir Önce ön çalışma yapıyoruz. Ve yüzünün nerelerinde hani hafif sarkmalar başlamış. Nereler daha ciddi. Boyuna mı koyacağız? Yüze mi koyacağız? Ya da kaşlarda mı istiyor? Ya da çok artık moda olan temporal liftingler, zigoma liftler falan var. Bunları jawline yani çene hattının belirlenmesi gerdan gıdık hattının gerilmesi. Onlarla ilgili ortalama ne kadar ip kullanacağız ya da işte dolgu ekleyeceğiz mi yanında devam ürünleri neleri önereceğiz Hibim bunları beliriyoruz. var mı? Kombinasyon uygulamalar? Kombinasyon kesinlikle daha sonra hasta geldiğinde zaten onun yüzüne unique çalışıyoruz. Yani her yüzü özel çalışıyoruz. Kesinlikle. O yüzün ihtiyaçlarına yönelik. Sadece askıya bırakmak biraz haksızlık olabiliyor bazen. Askıların yanında örneğin kalsiyum, çene, kemik dolguları. Hidroksipatitler. Evet kullanıyoruz. Hidroksipatitler. Kolejen Bunlar... sentezini de tetikliyor. Destek. Mutlu <gülüyor> mu da da hemen lifting görülen ameliyat hemen o hemen şırın ile mi yani böyle botoks gibi mi şırın ga dolgu gibi aslında hyaluronik asit fillerler var hani evet. hyaluronik asit dolgular bu da onların kalsiyum hidroksapatitleri yani aynı zamanda anti aging etkili oldukça da güzel tedavi edici <gülüyor> özelliği de var. Bu şey evet. gibi mi? Hani dişlere kemik tozu döküyorlar ya. Ee, evet biraz bir... aslında doğru değil, değil mi Birhancığım? Ona da benziyor. Mı? Kesinlikle benziyor. benziyor. Hocam çok fazla sağlık programı içinde olunca böyle konuların <gülüyor> içine işte, onu onunla birleştirdim. <gülüyor> Anladım ama mantığını olayım. Kesinlikle. Ee, onun dışında dolgularla kombine ediyoruz. Birçok farklı yöntem var. Cilt sıkılaştırıcı bazı cihazlarla da kombine ediyoruz. Ee, bunların hepsi bir araya geldiğinde neredeyse gerçek estetik operasyonların yerini tutacak kadar ve süresi de çünkü kalıcı askılar kullanıyoruz. Süresi de gene gerçek operasyonlarla hemen hemen eş değer, eş değer olarak de. devam ediyor. Peki yani bunun yaptığı... Yap, yaparken bu işlemi ne kadar sürüyor ağrısı var mı bunu soruyor seyirciler evet. yani korkulacak bir işlem mi bana korkulacak da soruyorlar bir işlem değil. ne kadar sürede yapılıyor dolgu botoks yaparken de biraz ağrı olabiliyor değil mi yani ama biz ağrılarda ne yapıyoruz önceden uyuşturuyoruz yüzü kremlerle e, ya da gireceğimiz yerler yani saç içinden gizli bir yerden giriyoruz zaten o kısımda da lokal anestezi yapıyoruz Böylece hastanın konforu oldukça yüksek oluyor e, Tabii ki ilk birkaç hafta biraz rahatsızlık hissedebilir. Hani yüzüstü yatmasını falan yasaklayacağız çünkü. Evet. Ama Ondan sonra bir botoks bile yaptırdığınızda iki haftada oturuyor. Bu da üç haftada Kesi oturuyor. hocam? Yok yoksa iğne mi giriyor? Kesi yok. Aynen iğne giriyor. Yeni delik açılıp. Evet. Yani dikişlik bir Kesiyle şey yok. yaptığımızda onda mini facelift oluyor. Onu o yapıldığında biraz daha meşakkatli. Ama bu diğer noktadan, tek noktadan girdiğimiz askılar gerçekten konfor hastanın. Konforu da çok yüksek ve sen de biliyorsun bir an doktorun da konforu çok yüksek oluyor. Evet, çünkü başımız evet. ağrımıyor. Başımız hmm. ağrımıyor. Bir de arasında bile yapabiliyoruz bunu. Kesinlikle. Yani öğle arasında ki biz zamanında yapılabiliyor. Sizde mesela öz zamanında düşünür müsünüz? Tavsiye eder misiniz? Geleceğe bir yatırım mıdır? yok. Gerçekten <gülüyor> çene hattı hepsi çok güzel değil ama mi? bazen hiç Anladım. yani bu ihtiyaç meselesi de değil. Bazen insan daha diri için. görünmek için de bunu e, yaptırabilir. Yani bir doğanın kanunu var hocam. Nereye kadar direneceğiz? Biz elimizden geleni yapıyoruz ama bir yerde artık yeter diyecek. E, bir yerde işte o suspens yani böyle biraz daha desteklemek gerektiğinde Ön, örneğin zigomalarınız yani şuradan arka zigomaya doğru çok güzel bir hat geçilebilir çünkü zaten kemik yapısı inanılmaz güzel alamalarım meşhur altın oran varsa zaten uygun kesinlikle ve çene hattı çok güzel çene zaten o gıdık daha, daha, daha da gerilerek çene hattı daha da benim ihtiyacın var mı senin ihtiyacın <gülüyor> yok arkadaşım sen <gülüyor> de hocam, hocam dikkatini zayıflamaya verdiği ben inşallah. şimdi zayıflıyorum tabii. Zayıflam. ama sen bir çok güzel, güzel bir, yani yavaş yavaş vereceğim şimdi İnşallah önümüzdeki haftalarda daha hızlı vereceğiz Peki bu iplerin alerjisi oluyor mu bir komplikasyonu var mı alerji olmuyor vücutta da kullanılabiliyor bu arada İlk. Al, evet, evet. Karın e, germelerde elbirleri. Özellikle mesela karın gelme, meme kaldırmada Hadi, falan. Meme kaldırmadı. Tabii, tabii. Hadi Özellikle ameliyaz, doğum sonrası abi. ama Aa, çok büyük tabii ki ameliyat olmaz. gerektiren olaylarda değil de. Mesela doğum sonrası hafif biraz sarkmaları başlamıştır falan. Onlar da çok güzel bir şekilde karnı toparlıyor. Göğüsleri yukarıya köprücük Aynen kemiklerine. Kol altını da kol kol zor altı, oluyor. Biraz. Kol altı biraz zor, zor oluyor. oluyor. Kol, kol altı, en sıkıntılı yer kol altı. Diğer yerler çok daha iyi. Yani bölgesel sıkılaşmada da gayet güzel yöntemler. Ama en çok yüz çevresinde herhalde. Evet ki, yüz ve yüz. Boyun. Bo, boyun. Boyun çok başarılı. Bir de Özlemanı... boyun da elde. Hani hanımların yaşını en çok belli eden bölgelerdir. Kesinlikle. Aslı tedavisi zor gibi düşünülürdü ama şimdi artık. Orta hattan girip kenarlara mastoideye kadar çekiyorum yani e, kulak arkasına kadar çekiyorum şu, şu, ama iz kalıyor mu buradan? Hayır kalmıyor. kalmıyor. E, şey 1 2 hafta içinde o kayboluyor. nokta sağ zaten hemen kayboluyor Botoks iğnesi gibi giriş var burada o kadar. Bir Hı. tık daha e, kalın ama evet öyle yani iğne yani şeklinde eriyor zaten ha, Eriyor. Evet. Eridikçe oturuyor. 1 ay sonra daha güzel oluyor. 3 ay sonra daha, daha da iyi oluyor. Tabii, o zaten Başka. görünmüyor. 1 2 gün içinde iyicene yok oluyor. Ondan sonra hiç fark edilmiyor. Bazen de hamak yöntemi kullanıyorum. Onda da iki yandan girip iki ipi birbirinin içinden hamak olarak geçirip o, çektiğim o muhteşem. Zor. Hocam bu şeye benzeriz. Yani şöyle, direkt, Çocuklar iplerle direkt oynardık ya. Aynen öyle. <gülüyor> Aynen. Harikasınız. Aynen öyle. <gülüyor> Ama hani bu Aynen. böyle çıkmaya çalışırdık Aynen. ya. Bu eli alırdık. E, burada bu e. ipin de şekli ona benzedi. Kesinlikle yani zaten geometrik zeka çok önemli. Estetik ile geometrik bilgiyi de birleştirmek gerekiyor. İyi planlamak. O şekilde Aynen. evet planladınızdı. Yani harikalar çıkıyor. Yani mesela tek ipi buradan buraya hiç oynatmadan çekmekle onu böyle iki tur atıp çekmek farklı mı sonuç? Tabii de farklı sonuçlar verir. Mesela ki. tek ucunu kaşına, tek ucunu da mesela şöyle hafif buldoklaşan alana bağlayıp çekince çok hoş olabiliyor. Yani burada zigomatiği çıkarmaya çalışıyoruz. Çeneye yukarıya çıkar. Ben de gösterebilirsin. Elbette. Evet, yani burada. Yani mesela Hı. burada diyelim ki e, hafif medikal bir şektüm dediğimiz yanağı daha ince göstermek istiyoruz. Buradan çift ip geçirilip burası biraz çökertiliyor. E, buradaki elmacık biraz daha kabartılıyor. Mesela çene hattı... Doktor bir mesela kalsiyum kemik dolgu yapılıp evet. şuradan da geri evet. harika olur. Peki hangi yaşlar daha çok uygulanıyor bu yüz ip askı? Ee, yüz ip askılar e, genellikle 30-35'ten itibaren daha belirgin olarak uygulanmaya başlıyor. Ama mesela 22 yaşında olup altı çift ip taktıran hastam da var. E sebebi kendi manken. Hani yüzün mesela Hollywood yanak gibi daha böyle belirgin olmasını istiyor. Çene hattını badem göz istiyor. Çekik kaş istiyor. Yani onlarda da kullanabiliyoruz. Bir yaş sınırı da yok. yok. Yani 18 plus isteyen, ihtiyaç duyan herkes de kullanabilir. Yok. Amacımız son bir soru olarak sorayım. Kişilerin yorgun üzgün ifadesini hallediyoruz da evet. amaç ne? Kişi kendini nasıl hissediyor? Kendi yani daha iyi hissetsin, daha mutlu hissetsin, kendini böyle hayata karşı böyle kırıl pırıl hissetsin diye yapıyoruz ve çok fazla gene etki çekmesine de gerek yok bunun için diye düşünüyorum. Suraycığım evet. ağzına günlerde sağlık. Gelen tüm komşular bir tekerleşli yüz faskı teşekkür ediyoruz. Amana sağlık. Konuşayım. Çok güzel bilgiler verdin. Ee, Başarıların devamını diliyorum. Ben de e, sizlerle muhabbet etmekten çok mutlu oldum. Başarılarınızın evet. devamını e, diliyorum. De Yuracığım Yuracığım hoşça de kalın. İyi günler diliyorum. i̇yi günler diliyorum. İyi günler. Konuştukça devam ediyor.